Selamlar arkadaşlar, Finalda hoş geldiniz. Ben Ridlan Ekrem. Bugün topluluğun kan istiyoruz kan devresiyle beraber yeni bir Walking Dead videosunun zamanının geldiğinin farkına vardım. Ben de bu istek üzerine arkadaşlar sizlerin yeni bir Walking Dead videosuyla loot yapacağımız bir video ile karşınızdayım. Ama bu abimiz gene bir şeyler söyleyecek galiba. Konuşalım. I'm here, Casey. What's up? I've located another flow regulator. We need ah. to repair the second pump. And guess what? I woke up this morning with water up to my ankles. So, that sucks. Time is slipping away from me faster than I expected. Ah, ikinci bir şey daha tamir etmeniz gerekiyormuş. Okay. I am get on how to see. Hope you took swimming lessons as a kid. <laughs> You're a real comedian tourist. If you're through with the jokes and feel like helping out a guy staring down a cold, creeping death, the Regulator is in Bywater, blue-collar part of town. Oh, no warehouses, auto repair story. shops, small homes shoved in where possible. There's a huge lumberyard there, too. From what I heard through Tower Radio Chatter, a bunch of valuable machinery was discovered in a storeroom. No specifics, though. You're gonna have to poke around. Oh, and I looked into the key you mentioned. I hate to say it, but we need it. Only way to access tamam, the final pump So you should keep things cool with May for the time being. Ay öldürdüğümüz kadın arkadaşlar Allah kahretmesin. What do you think of May? Well, it's hard to tell. The tower is really going after her, spreading all kinds of unflattering words. But I don't trust much coming from them. I guess the verdict on May is still out for me. Uh, what about you? e uh, bir bildiğimiz yok I don't have a clue how to get a read on her. not sure she can be trusted but she hasn't proven otherwise either I guess One we bizim just wait see, see. see and hey I want you to know how much I appreciate what you're doing for me it's nice to know someone has my back for once <laughs> beginning to believe I actually might survive this there was a time when uh, now You are welcome back to Scanhead. not get... well, You're welcome. Glad to help. Just hit me up when you've snagged the pump part from Bywater. I'll do my best to stay dry in the meantime. I might try to elevate my con a few feet so I don't wake up floating. Talk to you soon, tourist. Stay safe up there. Of. bir yerlere gene oraya gitmenizi istemiyor değil mi ya benim elimde ayağımda <gülüyor> hiçbir şey yok çünkü şimdi arkadaşlar neyse oradan bir görev aldık hatta şuradan da bir kontrol edelim. Çöp bultu Bayvatra seyahat ediyor. Şimdi abiler, şöyle bir sıkıntımız var ki bir önceki videoda da biliyorsunuz elimizde hiçbir şey kalmadı. Ben de belli başlı şeylerin artık Gereklediğini anlamış oldum. Hedefimiz, ah, şu gördüğünüz güzel, şu gördüğünüz güzelliği açmak abiler. Bunu açmamız lazım. Bir de şunu. Bu ikisini açtık mı? Bir derece rahatlayacağız. Hatta. Bayya bir rahatlayacağız. Ondan öncesinde yanımıza ee, Buradan hazır bir şeyler yapabiliyorken Alacağımız birkaç şey olsun. Mesela ne alalım? Bir tane bıçak yapalım. Aa dur lan. Heh. Aynen. Eskuysun. Düzdür. Ağabey bundan da yapabilirim Neyse o şimdilik dursun tüm materyallerin suyunu çekmeyelim Acil durum için yemek <gülüyor> harika bu da bitti Acil durum için bir tane bandaj Hahha <gülüyor> İşte bu. Bunları trekleyelim. Bunu da trekleyelim. Sen de trekleyelim. Buradan başka treklerimiz gereken bir şey. Acaba senden de yapsam mı yoksa seni ah, şunu için mi saklasam? Yansı tabanca ihtiyacımız olacak arkadaşlar çünkü uzaktan gelen zombi abilerimiz var. Hmm, neyse ki kurşumuz var. İyi, hiç yoktan idis. Şunu şöyle koyacağım, bu böyle koyacağım ve hallettik. bandağı ziyaret etmemizi istiyordu. Evet arkadaşlar. Şimdi hızlıca bugün loot yapacağız sizlerle beraber ki kaybettiklerimizi geri kazanabileyim. Hadi umarım saat çok da ilerlememiştir ya. Çeypuldu, Baywater. Baywater'a gidebiliyor muyuz? Baywater neredesin? Gidebiliyoruz. Harika ama Bywater'a gidersek sanki keklik gibi avlanacakmışız gibi geldi. O yüzden biraz arkadaşlar e, başlangıca geri dönüş yapacağız. Kolay yerlerden başlayalım. Ve başladığımız kolay yerlerden rutumuzu yapalım. Ki kaybettiklerimizi geri kazanabilelim. Bu şehir hep böyle korkutucu muydu ya? ne kadar korkutucu olmuş bu şehir. Halbuki buralara ilk geldiğimizde gayet rengarenk ve güzel bir atmosferi vardı. Yani yoktu ama hadi bir derece diyelim. Aha şimdiden bir şeyler bir şeyler Sesleri geliyor. Gel gel sen zararsız olanlarındansın gel. Bunu çantaya atamıyoruz değil mi? Doğal olarak Atabilseydik biraz saçma olabilirdi Sen zehirli misin? Al sen sanki zehirli gibi duruyorsun ya Ne güzel zehirli olmayan şey için tüm kurşunlarımı <gülüyor> harcadım. Ah, <gülüyor> Beni korkutuyorsunuz Aptal zombiler. Bunları da acaba karnını deşebiliyor muyuz? Yok ya deli gibi hasar aldım. Neyse bunları kaybetmeye göze yumamam şu anda. böyle kaslarla geldin mi hoş olmuyor. <Gülüyor> Cidden mi? <Gülüyor> gelin, gelin, gelin. <Gülüyor> Gel de gel. Abi bildiğin level 1 bölgede bile rahat dolaşamıyoruz. Bu ne? <gülüyor> ah çantaya alabiliyoruz şaka bir yana. Bunları öğütebiliyor muyuz ki? Abi, şu anda meraklandım. Hayatımda hiç zombi parçası toplamamıştım. Bu ne ya, ilerlemek adeta mümkün değil. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Bıçağımızın içinden geçti. Ya of abi bir şey de yok etrafta. Bu beni hüzünlendiriyor. Shortshop sadece. <gülüyor> Aptal zombi. Şöyle ilerleyelim. Bize bakma, bize bakma. Biz sadece buradan geçen zavallı bir yolcuyuz. Ah, şuradaki zehirli çok belli oluyor. Yok, abi, bu şehir ölüm şehri gibi. Ay, abi resmen loot yapamıyoruz. Loot yapmak için ilerleyeceğimiz ilerleyebileceğimiz uzaklıkta değiliz is <laughs> yeah ya hani bu çam kırılmamışta olsa bunlar için harcamak istemiyorum. Of durum kötü. Abiler durum kötü ki bir kötü yani. Elimizde kalan tek şey çerçeve. Biliyor muyuz? Ne oğlum? Senin dayanıklığın azalmış. Ah, nereye gitti? Seni dönüştüreceğim. Elimdeki silahları dönüştürüyorum artık. Demek ki neymiş arkadaşlar, bu kolları böyle dönüştüremiyormuşuz, neyse o da şu daha zıra olarak kalsın. Abi yok, ben boşu boşuna genişlettim bunu. Yok hiç bir şey yok yani doğru düzgün. Eyvah. Artık elimizdeki kalan diğer her şeyi de dönüştürmemiz gerekecek. Bitiyor. Mesela on domen. Aylar birkaç parça çerçöp dönüştürdük. Bakalım bir bir işe bir işe bir derece yaramış. En azından bunu buyurabileyiz. Aha. Aha bu sırtında mıymış hep? Güzel güzel güzel Abi sırtıma bakmamıştım Holey be Tamam tamam çok çok Ucundan da olsa Bir derece iyi. Şundan yapabileydik iyiydi Abiler, bir bunu kesin açmamız lazım. Bir de ki şuradaki ikiliyi kesin açmamız lazım. Sonrasında ise ilaca kasacağız. Of. Frans. Benz... Elimde bununla daha ne kadar idare edebilirim ki? Evet, zorundayım demek ki. Ya bildiğiniz ciddi manada elimizdeki kalan kırıntılarla idare ediyoruz. Aaa gece olmuş. Demek ki yatacağız. Ber kaç gece geçirmişiz arkadaşlar? 20. günümüzdeyiz. 20 gündür hayattayız bu oyunda. <gülüyor> bu arada oyunun ilk günlerini özlüyor muyum diye soracak olursanız çok özlüyorum. İlk günlerde bu kadar zombi çıkmıyordu ve boldu. Eskiden NPC'ler ilaç istediğinde veya yiyecek bir şeyler istediğinde verebiliyordum abiler. Diyordum ki, al hadi, al bu da senin olsun. Ama şu an öyle mi? NPC öldürüyoruz paso. Aa, buraya girelim. Evet, bu eski güzel parkı bilmiyorum hatırladınız mı arkadaşlar? Aa oradaki geçen zombi mi insanlar mı? Umarım ikisi de değildir diyeceğim de Başka seçenek yok ki. Aa Alçaklara bak her yerdeler Ya, burası hala daha loot'lu bölge gibi duruyor Bu neydi? Ne oldu? Çok da önemli değil Tamam. Ah, loot yapıyoruz Bir kaç parça bir şey var. Başka bir şey yok değil mi? Yok. Eskiden burada arada bir ilaç da çıkıyordu ya. Ah. ele geçirmişler şehri. abi <gülüyor> bıçak kullanmak yerine kullanmaya kaldığımız şeylere geldik Oha Adamlar ordu olarak dolaşıyor be Abi adamlar cidden ordu gibi ya Bıçak 2 Arkadaşlar bir daha kazman istemeyin Korkuyorum. Ne oluyor lan? Oraya bir yere vuruyorlar ama. Abi bu mudur tek şey ya? o bir şey bir şey değil, değil zaten tüm çekmeceleri kırıkmış gördünüz mü oluşan bug'ı? Abi çok sıkıcı. Eyvah. Of. Aa bu çok kötü oldu ya. Neyse ki bir damla da olsa ilacımız var. bildiğin çer çöp için çektiklerimize gelin ya şu anda canım acıyor -5 yar oyunun başını iyi değerlendirmem lazımmış Bayağı zombileri temizliyor bunlar Abi biz bunlarla mümkün... Değil... Başa çıkamayız yani Şunlara gel şekilde çok spam olmaları kötü bir durum ya. Eşyalar bu kadar çok spam olsa neyse diyeceğim. Hadi ver birader. elimdeki tuttuğum şeyde bir iki kullanımlık canı kaldı o kadar bile belki kalmadı hadi şunların içerisinde bir kardeşiniz için güzel bir şeyler Hadi belki onu için buna dönüm. Abi ne doğru düzgün bir şey toplayabildik, ne de geldiğimize değdi yani. Tabur abiler. Aslında birinin kafaya sıkmak istemiyorum değil ama. Ah. Ah. Hadi ne olur. Loot da spamlanmış ol. Hep zombi spamlıyor bana oyun. Bu arada oyun deli gibi zombi spamlıyor. İyi mi kurtulduk? Bence mükemmel ee, Bakalım elde ettiğimiz çöplerle neler değiştirebileceğiz Öncelikle ilacımızı tüketelim Yalan son değerli ilaç Güzel, Yemeğimizi yiyelim. Hmm. Harika. Ve dönüşüm başlasın. İyi ya gene hiç çoktan iyidir Kötü dostu yapmadık. Sadece açmak istediklerimizi açmaya çok çalışıyoruz. Ulan şuna atmaya bile korkuyorum abi. Bıçağımız köreldi. Kör çakla savaşıyoruz. Şimdi, öncelikle. Bir şey yapabiliyor muyum? <gülüyor> Ama dur, dur, dur, dur, dur, dur. Bana acele etme. <gülüyor> Ama dur, bir dakika bunun için de acele etme. Bundan öncesinde ilk başta sağlam materyallere ihtiyacım var. Bundan iki tane olması beni karşılar. evet aynen böyle bunu da tabi. abi neyse ki kırılmadı ah son anına kadar dayanmış abdamsın sen şimdi redileyebiliyormuşum update tıs tıs tıs tıs, tıs. Sizden, ben her zaman iki tane yanında bulunmasında bir yarar var abi. Keşke keşke bir de senden yapabilsem. Ama yapacak bir şey yok. Sanki şu işe yarar gibi ya. Hayır, hayır, hayır, hayır. malzemeleri hayır. biriktir. Biraz daha bulursak buradan istediğimiz yola gidebileceğiz. Yani sırf That have grown in yes. <sighs> Abiler, yeni bir günle sizlere bugün burada veda edeyim. Bir sonraki lootu bir sonraki loot hazırlıklarını bir sonraki videomuzda izleriz hep beraber. Öyleyse görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.